Gobeller merhabalar Şimdi eşkenar üçgenin 3 üç numaralı konu testini gömeceğiz bu videomuzda dostlar Hemen testi koyuyorum Teste koyuyorum ve odaklanmasını şöyle bir ayarlayalım Evet gayet güzel şu anda her şey Hadi vira bismillah diyelim ve başlayalım arkadaşlarım Birinci sorumuz diyor ki ABC eşkenar üçgen. Peki aga. Madem ki ABC eşkenar üçgen 60'ları yapıştırırız bizde. Hatta şu köşeye bir 60 derece diyelim. Burası 60 derece. Bakın şurada eşitlikler var. Hemen bunlara da aynı harfi yazalım mı? A diyelim. A diyelim. Ve şu üçgenin iç açılarını topladığınızda Bursa, Denizli, Ceyhan. Neler var iç açılarında? Bakın 90 var, 60 var bir kere, 150 var. A ile de A var. Şimdi 180 olacak. Demek ki A ile A'ya 30 kaldı. 2A 30 ise A ya da 15 kaldı. Burası 15 derece ve bakın bu ne çift aslında? 15 90 75 üçgeniymiş şu üçgen. Bize de kesin bu üçgenle ilgili bir şey soruyor. Neyi soruyor? BD'nin e. alanını soruyormuş bu üçgenin. 15 75'in özelliği neydi? h'a 4h hipotenüse indirdiğim yani 8'e indirdiğim yükseklik hipotenüsün 1/4'ü o halde yükseklik 2. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 2'ler giderse sorumun cevabı Bursa'dan çıktı. Evet, ikinci soruyu okuyalım hemen. Diyor ki ABC eşkenar üçgen 2 var, 5 var. DE5. Ha bu ikizkenar üçgende öğrendiğimiz bir özellik. Sonuçta eşkenar üçgen de bir ikizkenar üçgen sayılır. İki kenara eşittir. Neydi kural? Dışarıdan çizilen şu iki eşit kenara çizilen şu iki yüksekliğin yani 5 ile 2'nin farkı benim bir yüksekliğime eşittir. Demek ki şuradan çizdiğim yükseklik 5 ile 2'nin farkı yani 3 olacak kardeşim. E burası 60 derece, burası 30 derece eşkenar üçgenden. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı köküçtür. 90'ın karşısı da 2 katı yani 2 köküçtür. Cevap bu Ceyhan'dan geldi. Üçüncü sorudayım dostum. Artık bundan da bir önceki videoda da yaptık arkadaşlarım. Alışmış olmamız lazım. Paralel varsa eşkenar üçgen içinde ben de paraleli uzatıyorum. Hemen şuradan uzattım paralelimi. Şimdi 60 ise yöndeşlikten bu da 60, şurası 30, 60'ın karşısı 2 köküç, 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4, bakın şurası 4 çıktı. Şimdi burası 60 ise yöndeşlikten bu da 60, e bu zaten eşkenardan dolayı 60, yani şunu gördüm, şu üçgende bir eşkenar üçgen zaten eşkenar üçgenin içinden çizildiği zaman bir paralel orada oluşan küçük üçgen de mecbur eşkenar olur. İşte onun da ispatını yaptık göndeştikten. Demek ki burası da ne olacak? 8 olacak arkadaşım. Çünkü burası 8 ise o kenarda 8 oldu. Evet dördüncü sorudayız. Okuyalım hemen. ABC eşkenar üçgen. 60'ları bir yazalım. Şurası 60, burası 60, burası 60. Şurası 30, burası 30. Şurası 120. Buraya da kaldı 30. Ee, başka DE ile DF'nin toplamı da 18 kök 3 Buna göre AC nedir diye soruyor Şimdi şöyle yapalım 30'un karşısına bir K diyelim 90'ın karşısı 2K olsun 60'ın karşısı K kök 3 ee, Başka Nereye görelim başka 60, 60 şurayı gördük Şuradaki 30, 60, 90'ı görsek olur mu diye soruyacağım kendime Niye olmasın olur tabii ki Şöyle yapalım 30, 30, 120 var ya burada da. Şuraya da biz mesela ne diyelim? Ee, 2A diyelim. Buna da 2A diyelim. Burası da 2A köküç olsun. Bunu da söylemiş olalım. Ee, sonra şurada bakın. Niye 2A dediysem? değilsem? A diyeyim ya. A diyeyim daha güzel olsun arkadaşlar. A, A, A köküç olsun burası. 120, 30, 30 üçgenini yaptım. Şimdi şunu da görelim. Şu üçgende bir 30, 60, 90 üçgeni çıktı. 60'ın karşısı K 3 ile A köküçün toplamı. O zaman 30'un karşısı K ile A'nın toplamı olacak ki 3 katı burası olsun. Bunu da söyledik. Ve bakın şurada bir kenar uzunluğumuz ne çıktı arkadaşlarım? Eşkenar üçgenin. 2K artı A. O zaman şurası da 2K artı A gelecek. Onu da yazıyorum. 2K artı A da burası. Şimdi bize ne vermişti? de E yani K 3 ile... DF, Yani K köküç artı A köküçün toplamı. K köküç artı A köküçün toplamı 18 köküçmüş. Hemen köküçe görelim bunların her birini. 2K kaldı bir de A kaldı. Bu da 18'miş. E zaten bize de bakın 2K ile A'nın toplamı 18'i soruyormuş. Evet 5. sorudayız dostlar. ABC eşkenar üçgen. Hemen 60'ları yazıyorum. 60, 60. Şurada bakın bir 30-60-90 çıktı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3. Eşkenarın bir kenarı 10. O zaman burası 7. 90'ın karşısı 7 ise 30'un karşısı 7'nin yarısı. 7 bölü 2. E bir kenar 10 birimdi. Demek ki 10'dan 7 bölü 2'yi çıkartacağım. 20. 7 çıkarsa 13 bölü 2'ymiş benim sorumun cevabı. Evet 6. sorudayız arkadaşlarım. 2 tane 120 gördüm orada. Hadi şunları bir uzatalım. Üçgeni tamamlayalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi burası 60. Burası 60. Demek ki buraya da mecbur atmış kaldı. Eşkenar çıktı. 2 2. X'i soruyor. Kosinüs teoremi yapacağım dostlarım? Şu büyük üçgende. Açının karşısında X var. X'in karesi eşittir. Bir 5'in karesi bir de 3'ün karesini alacağım. Yani 25 artı 9 eksi diyeceğim. 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı kosinüs atmış. O da 1 bölü 2. 2'ler gitti. 15, 25'ten 15 çıkarsa 10. 9 daha 19. Kök 19 geldi x. 7. sorudayız. ABC dik üçgen. ABC B, C, dik üçgen. dik üçgen. FBE eşkenar üçgen. O zaman bir 60'larımızı yazalım yine. Şuraya 60. Hatta bakın şurada bir 30 çıktı. Tersi de 30. Şurası 60. Şurası da 60. Şuraya da 30 kaldı. 60, 90. Şuraya da 30 kaldı değil mi arkadaşlar? Şöyle oldu. AC'yi 12 köküç vermiş. Şimdi şu 12 3, buradaki 60'ın karşısı 12 3. Demek ki 30'un karşısı 12. Şuraya da 12 yazalım. Sonra şuraya gelelim 30'un karşısına K diyelim 90'ın karşısı 2K o zaman bu da 2K. Ve bakın şurası toplamda 4K geldi. 4K eşkenar üçgenimin bir kenarı FBE'nin. E hocam 12 ile K'nın toplamı da eşkenar üçgenin bir kenarı o zaman birbirine eşitler. Yani 3K 12 K'yı 4 buldum. K 4 ise şuraya 4'ü yazalım buralarda 8 olsun. Şurası da 8. Nereyi soyuldu bize ya? A, D. A, D neresi? Şurası. He? Şimdi bakın şurada 30, 30. Gördünüz mü ikiz kenarı kardeşim? Demek ki bu 30'un karşı 8, bu 30'un karşı da 8. Şuraya gelelim şu üçgene. 90'ın karşı 8, 30'un karşı 4, 60'ın karşısı da 4 kökü Zaten 4 kökü soruyor Bursa. Evet sekizinci soru. Bakın yine eşkenar üçgenin içinde paraleller görüyoruz. Artık ne yapacağımızı biliyoruz. Şurayı bir uzatalım şöyle. Ee, şunu da uzatalım şöyle. Böyle çizdik. Şimdi şurası 60 dereceydi. Şuranın yöndeşliğine 60'ın karşısı 2 küküç. 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı 4. Burası 4 ise burası da 4. Burası 3 ise burası da 3. Bildiğimiz her şeyi yazalım. Şimdi şuradan da bir diklik çizelim. Bir de nereyi vermiş? AC'yi 12 vermiş. 4 ise burası, burası 8 olur. Yani eşkenar üçgenimin bir kenarının biz 12 olduğunu biliyoruz. O da bir dursun kenarda. Lazım olur illa ki bize. Ee, başka? Şuradan da dik indirmiştim. 2 kök 3 de burası geldi kardeşim. Şimdi yine burada 60 var, 30 var. 60'ın karşısı 2 kök 3, 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4 geldi. Ee, tabii ki bir kenar 12 idi. Şurada ne var? 3 var, 2 var, 2 var. 7'si burada, şuraya 5 kaldı. O zaman burası da 5 ve bakın şuradaki ikizkenar eşkenar üçgende 5, 5, 5'ten de 5 geldi. Evet. X8'i gömdük. Şimdi 9 numaradayız. Hemen gömelim bunu da. ABC eşkenar üçgen 60'ları bir yazalım şöyle. 60, 60, 60 diyelim. E, D, neresi orası? Şu uzunluğu 12 3 vermiş. Şuraya biz o zaman bir 30'umuzu yazalım. 30'umuzu yazalım, 30'umuzu yazalım. 60'ın karşı 12 köküçse 30'un karşı 12'dir. 90'ın karşı da 24 diyor. Şuraya da 24 diyeceğiz. Şimdi yine şuraya ben bir K dersem 30'un karşı K 90'ın karşı 2K o halde burası da 2K'dır dedim. Ve bakın eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğu hem 4K çıktı hem de şuradan 12 artı K çıktı tıpkı az önceki soru gibi. Buradan 3K 12, K eşittir 4 geldi. Yani şuraya artık 4 yazalım. Buralara da 8, 8 yazalım dostlar. Şimdi burada da bir 30, 38 ise burası da 8. 24 neresiydi? Ha, burası 24'tü. 8'i çıkarttım. Şuraya 16 mı kaldı? Neyi soruyor? Alan A, B, C. Eşkenar üçgenimizin alanını soruyor dostum. Birkaç farklı yolu var. Biz hangisini yapalım? Formülden yapalım. A kare kök 3 bölü 4'tür. Eşkenar üçgenin alanı yani 16'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4 olacak. Şu 16'nın karesi demek 16 çarpı 16 demek kök 3 bölü 4. Şu 4 ile şunu sadeleştirelim. Bakın ne kaldı. 16 çarpı 4 çarpı kök 3 yani 64 kök 3 kaldı. Denizliden geldi cevap. Evet 10. Soru. Eşkenar üçgen ve kare var. Mademki kare 90'larını bir yazalım. Mademki eşkenar üçgen 60'larını bir yazalım. 30'ları yazalım şuraya. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. 60'ın karşısına ne diyeceğiz o halde? 2 3 diyeceğiz. Tabii ki karenin bir kenarı 2 ise her birine 2 köküçü yazalım şöyle. Burada da 60'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı 4. Şurada bakın. 90 var, 30 var, şurası 60. Yine aynı sebepten burası da 60. Demek ki yukarıda da küçük bir eşkenar üçgen çıktı. Bunlar da 2 köküç geldi. D, E, F, G karesinin çe... O, oh, basitmiş zaten, biz çok uzatmışız. Karenin çevresi. 4 tane 2 köküç, yani 8 köküçü soruyor. Geldik 11 numaraya. Evet, şimdi eşkenar üçgen demiş mi? Demiş. Şurası 60. O halde bunlar 30-30 değil mi kardeşim? İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten. Burası da 2. E şurası da 30. E hocam burası 60'tı Demek ki 30-60-90. Burası 2'ymiş. Onu da vermiş. Şunlara eşitmiş. 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı 4. Bakın eşkenar üçgenin bir kenarı 6 çıktı. O zaman x de 6'dır dedim. işaretledim, dedim. Geçtim. 12'ye geldik. ABC eşkenar üçgen ve bir kenara 12 ise... Burası da 6, 6. Burası 12. Buralar 30, 30, 60 diye parçalandı. H, AK'nın A, K iki katıymış arkadaşım. Şunu da görelim. <gülüyor> Şimdi 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. Şurası toplamda 6 kök 3. Diyor ki A, K, ya K dersen H, K iki katı olacak. Yani... 3K'yı 6 3 diye vermiş bize. Demek ki K 2 köküç. 2K yani şurası 4 3. Hemen şuradan da Pisagor çakalım. X kare eşittir diyelim. Bir 6'nın karesi 36. Bir de 4 köküçün karesi 48 diyelim arkadaşlar. Buradan ne yapıyor? 78, 84. O da 2 kök 21 diye dışarıya çıktı. Evet. 13. sorumuz. ABC yine bir eşkenar üçgen demiş. Hemen şu 60'larını bir yazalım şöyle. 30'larımızı bir yazalım arkadaşlarım şöyle. 30'un karşısına K diyelim. 90'ın karşısı 2K. 60'ın karşısı K kök 3 Bizden de ABC üçgenin çevresiyle DEF'nin çevresini istiyor dostum. Yine şurada da 30'un karşı K, 90'ın karşı 2K, 60'ın karşı, karşı K kökücü. Yine 30'un karşı K, 90'ın karşı 2K, 60'ın karşı K kökücü yazdıktan sonra çevreler de çıktı zaten. ABC'nin çevresi bakın 3K, 3K, 3K yani 9K geldi bölüm. içerideki üçgenin çevresi de 3 tane K köküç geldi. K'ları sildim, 3'e de böldüm, 3 bölü kök 3. O da ne yapar? 3 kök 3 bölü 3'ten kök 3 yapar. Cevap denizden geldi. Geldik 14. E. A B C eşkenar üçgenmiş gelmiş. Hemen 60'ımı 60'ımı 60'ım yazdım. Şuraya 30 dedim. Bu 30'un şuradaki tersi de 30. Şimdi bu 30'la şu açının toplamı, iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit muhabbetinden. Bununla bunun toplamı 60 olacak. Demek ki burası da 30. Başka da bir şey şu anda görmedik. Neyse. Df'yi 9 vermiş. Df'yi görelim. Şurasının toplamı 9. Yani neyi biliyoruz biz? 60'ın karşısı 9. O zaman 30'un karşısı 3 kök 3. 90'ın karşısı da bunun 2 katı 6 kök 3. Bunu da yazalım. Ee, sonra şunu da konuşalım arkadaşlarım. Konuşalım mı? Konuşalım. Niye konuşmayalım? Neyse. 9 a e eşittir. Ha. A e, e, eşitmiş. Onu da görelim. A e, e eşitmiş. Tamam. Şunlar eşit. Hatta burası da 30-30'dan eşit geldi. Şimdi daha kolay oldu. 30'un karşısı k ise 90'ın karşısı 2k. Şu da demek ki artık 2k. Bu da 2k'ymış. Bunu da yazdım. Ve biz toplam 4k'yı... Neye eşit diyebiliyoruz arkadaşlarım? 4K eşken üçgenin bir kenarı olduğu için 3 kök 3 artı K'ya eşit. Buradan 3K eşittir 3 kök 3. K eşittir kök yapıştırdı. Demek ki artık şurası 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Burası da 2 kök 3 geldi. Bize de X'i soruyor. Kosinüs teoremi yapacağım dostum X'i bulabilmek için. Şu aradaki açının 120 olmasından faydalanacak. Şimdi şurası 2 iki köküç. 2 i̇ki köküç unutmayın. Burası da toplamda 4 köküç. Bunu da unutmayalım. Şurası da x zaten. X. Şimdi şurası da 120 derece değil mi? Onu da söyleyelim. Hadi yapalım şimdi kosinüs öğrenimizi. Neydi? 2 ee, köküçtü burası. Yazayım onu. 2 köküç. Burası da 4 köküçtü. X kare eşittir. Şimdi bir 2 köküçün karesi 12. Artı 4 köküçün karesi 48. Eksi... 2 çarpı 2 köküş çarpı 4 köküç çarpı kosünüs 120. O da eksi 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'yi yazdım. Eksiyi de buraya verdim dostum. Bu hale getirdik. Şimdi toparlayalım. Şurası 60 yaptı. Bu kısım 60. Şuraya bakalım. Birer tane 2 silelim buradan. 4 ile 2'nin çarpımı 8. Şunlar da 3 yapar. 8 kere 3 de 24 yapar. 84 geldi x kare. Demek ki x eşittir kök 84. O da 4 çarpı 21'den iki kök 21. Evet 15. sorudayız. ABC eşkenar üçgen demiş. ABC madem ki eşkenar hemen 60, 60'ı döşedik. Şu eşkenar üçgendeki kenar ortay aynı zamanda yükseklikte aynı zamanda açı 30'ları da yazalım. 90'ın karşısı 12 3 ise 30'un karşısı yarısıdır. 6 kök 3. 60 karşısı köküç. 60'ın karşısı 3 katıdır. 6 kök 3 köküç katı 18 yapar. Bunu da yazdık. Şurası yine 30 derece, şurası yine 60 derece. Bakın 60'ın karşısı 6 köküç ise 30'un karşısı da 6'dır. Cevap Denizli'den geldi. Haydi bakalım son sorumuzdayız Goberler. ABC ve AHD. Eşkenar üçgenmiş. O halde şuraya 60'larımızı bir yerleştirelim. Şu yükseklik aynı zamanda açı ortay 30-30'umuzu yazalım. Bu da eşkenar üçgenmiş. Demek ki burası da 30, burası 60, burası 60 diyelim. Şuraya 30'umuzu yazalım. Şimdi 90'ın karşı 48 ise 30'un karşı 24 burası da 24. Bunu söyledik. Şu eşkenar üçgense açıortay açı ortay kesinlikle yükseklik de olacak onu da yazalım. Kenar da olacak onu da söyleyelim. 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı 12, 60'ın karşısı da 12 kök 3 olacak. E burası 12 kökü ise demek ki burası da 12 kökü 3. Hatta burada 90'ın karşısı 12 köküse, ise 30'un karşısı yarısıdır 6 kökü 3. 60'ın karşısı da kökü 3 katıdır yani 18'dir sorumuzun cevabı Edirne'den gelmiştir Evet arkadaşlar bunları da gömdük Bir sonraki videoda yeni konumuza geçeceğiz 7 bölümümüze geçeceğiz üçgende açı ortaya geçecekmişiz Hadi öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın